plan after this thought about it geldi that must be first for you mr overthinker there's a difference between i'm <fifling> not be smart your words not mine hey i might not be smart in your book but i do get shit done Can't Yanım, T7 online hoş geldin. Ya bildirim atmıyor. Hangisini alacağım? Ben bunu alacağım ya. Ha, ben de bunu alırım. Allah Allah. Yo <gülüyor> iyi ben aldım. Tamam kanka. Altı hoş geldin. Benim şey dondu gene ha. Ne? Ne dediler ona? Hımm, Libya dondu. Sen biti kaç ver ya? Biti veriyorum da, düzgün bir şekilde <gülüyor> veriyorum i̇kiniz, da kanka. İkiniz de gezineyim ben de. <gülüyor> Gezin, Gezin kanka, git. Rüzgar da takalım. Ben de takalım. Fır bitireceğiz Geliyor mi oğlum? bugün? Yok bitirmeyeceğiz. Hop düzeltiyorum hemen. Özür dilerim, bir saniye halledeceğim. Allah Allah. Bahar bir TikTok'tan geldi. Şükürler olsun. İyi mi gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Oooo 55 kişi olmuşuz. Sen 55 oldun ben 4, 4, 4, 4. gidiyom. 67, 74. Bahar bir TikTok daha gönderdi teşekkür ederim. Kim gönderdik? Bahar. He. Bahar alıyor, bize mi gönder? <gülüyor> Bahar alıyor, bize gönderiyor. <gülüyor> He, He bilelim. Bahar bizim yayın bitsin, sana Discord'u öğreteyim. Discord'a gel senle konuşalım. 100 kişi olmuşuz, 105 kişi olmuşuz arkadaşlar hoş geldiniz. Aries bana da iki tane tiktok göndermiş teşekkür ederim. 119 keşfettikiz herhalde san. Bro, Xbox mı? Hayır. Kanka Xbox'tan oynamıyorum bilgisayarla oynuyorum oyun adı Away Out. Hadi gel seni bekliyorum izliyorum seni. Tamam yazacağım. Biz 30 kişi olmuşuz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Keşfettikten gelenler ufak bir takipimizi alırım. Yeni gelenler hoş geldiniz. Kanka Mega Bro. Neredesin lan? Geliyorum kanka. Nereden çıkıyorsun? Ha geliyorum. Bakın en evet. arkada kapçık kapçık yürüyon yine. Sallanmadan yürü. Ben evet, beşte bakıyorum bizim çocuklar yok. Yazar mısın? Ne Troll, yazayım kanka? Troll King selam demiş. Ali hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar futbaktan bir beğeniye çökelim bir de takip edersiniz çok çok çok iyi olacak. Merhaba troking hoş geldin. Özcan'ım takip et bakayım. Özcan'ım takip etmişti takip etti teşekkürler dostum hoş geldin. Aslanım hoş geldin kardeşim. Özcan oyunda da av out dostum. Bilal Bey buralarda mısınız? <gülüyor> Sana geldim. Oyunu siz iyi mi? Sana geldim. Şimdi de tam burada chat. Ben de. Kanka bana fazla yazan muhabbet eden yok ya takım. Ne nasıl açım o manyak mısın Nasıl pek atayım sana ben oyun yayını yapıyorum ya <gülüyor> Şey olsaydı Mobile'dan yayın yapsaydım moderatörlük verirdim de PC'den yapınca şu an veremiyorum Uncharted'den biraz daha kalitesiz kanka Ama baya bir hapishaneden kaçış ve Zorlayıcı bir modda olan bir oyun 103 kişiyiz arkadaşlar ufak Bir de beğeni yapıştırırsanız Aslınım iyiyim dostum sen nasılsın? Ghost'e evet. geçebiliyor mu ben? No, Geç kanka? Neyden pek alakalı. O öyle kanka telefonla oluyor. Biz bilgisayardan yayın yaptığımız için yapıştırmıyor bize. ne oynayayım? Ancharted mı oynayayım? Kanka Ancharted'ın Steam'e çıkmasını bekliyorum. Steam'e çıktığı zaman oynayacağım inşallah. İyiyim kardeşim sen nasılsın? Ama PlayStation bak, şu var elimde şöyle göstereyim. PlayStation, PlayStation oyunu var. PlayStation'ı kurabilirsem Oynayabilirim aslında hala. Seni... User takip etmiş. Kanka biz Discord'u bas kanka. konuşama alsak. Yok. Al kanka sen. Ben şu an alamam. Sen benden çok konuştun çünkü. Kanka sesi kapat sesini sen açarsın. Ha dur ben şey ses kartından... Ama sen takip etmiş. Takip etmiş. Ses kartından senin kanka. sesi... Kapatamıyorum. Bu oyun sonuna çok üzüldüm diyor. Neyine üzüldün acaba? Oyun sonunda ne oluyordu? Adamları öldürüyordu. Ya olmuyor kanka. Bilelim olmuyor yani. Başka türlü bir açan şey yok ya yani, açıklaması çok olmuyor. Birigen arkadaşlar hoş geldiniz. <gülüyor> Oğlum burayı geç geç. geç. Vallamı <gülüyor> baş sebebi bu Ben iyiyiz vallahi. İyi dedim ben sebebi. Dur lan dur dur dur dur dur. Ben burayı kapatayım. <gülüyor> Sen kapatacaksın ben ne yapacağım? Orada beni ekle Dur orada benim ekran var. Kamer. Kamerayı biraz yukarı alayım. Tamam kamerayı Hı. ben yukarı alalım. Ben de yukarı aldım. Biraz <gülüyor> aşağı alayım. Funk'ı biraz daha Sapık. Arkadaşlar ufak banlanma sebebimiz olabilir. Yemin ediyorum bizim affedellerle. Ondan sonra uğraştır şeyle. Eyvallah ya. Ama sen niye çıplaksın? Güler <Gelemiyor. gülüyor> Bir dakika bir senin. Bir kez kapatamam hayatını... kanka. Bak kanka ben ekranı kapatırım kompiler. Arkadaş ufak bir teknik sıkıntımız var. Bir <gülüyor> saniye çözeceğim. Çöz, Çözeceğim. Oynadı. Av out. abi oyun sonunda adam <gülüyor> ölüyor. Arkadaşlar sırayı bir toparlayayım. açacağım ekranı geliyor. Yeni başladı. Çok olmadı, daha yeni 2-3 evet. dakika oldu um, yaşım kaç? 26 yaşındayım kardeşim. Adamlar giyinince <gülüyor> <Dizletelim>. <gülüyor> Ama buraya götürmemiz lazım. Rüzgar oyuna hareket et de şuraya geçsiniz <gülüyor> dedi. <Dün>, benden mi <bitiyor> teş? <gülüyor> Sen de biter, sen de hızlı hareket et. Hadi lan çıplak çıplak bir tarafları gözüküyor arkadaş. Açacağım az sonra ya. Bir saniye bekleteceğim ufakta. Hareketsiz olma ama ya. Kanka ben kamerayı bitirdim biliyorsun. Anta şey. <gülüyor> abi bildiğin oyun şu an çıplak çıplak kanka az bir sabredin açacağım ekranı geri. Küfür etmeyin. <gülüyor> Minyon tipli diyorlar öyle öyle yani gösteriyorum değerli arkadaşlar. De. Ben sigara çömlü atlatamam rahat rahat inşallah banlanmayacağım. Hiç tamam. Adını yazsana mi? kopyalayacağım. Kanka az sonra yazacağım bekle. Şu bir karaktersiz bir üstünü bir giyinsin. Biraz da arkadaşına gidiyorum. Gittim kanka takıl işte. Bak et hazır. What's up with you? Meditation. Şurası daha çok izleniyor. Drone'un chat'i akıyordu şimdi. Yeah, yani, şu an Hı düşüyor. O ya. He. Hadi giyin de açayım şunu. Açtım. Yeni Gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ada A Y O bak. A Y O dostum. Too long enough. Abi her yemekten sonra yak bir diyar. <gülüyor> Selma hoş arkadaşlar. geldin. <gülüyor> Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. 40 kişi olmuşuz. Ben yani düşüş yaşadık. Bak amına bir ekranı kapattım. 60 kişi gitti. İlk. Hey relax. I said do it. Bizim kız yazdı. Bizim kızlara öğretsek Çekik. Ne diyorsun acaba Bilal? Bitirdim oyunu? Oyun biter ya. Oyun çok sarıyor kanka. İvinde fena sarıyor. Ama ben Oyun bayağı, bir o, asla o, çok olmaz. güzel. Öğren kanka. Şey yeah. Oh, I don't know, man. Sinuş geldin, patos geldin, geldin. out. Başlıkta da yazdım zaten. Avey out. dostum kaka de. Hadi gel lan buluşalım be. Yakınlardaki Kalkarsın. ilgi odaklarını bul. Lt diyor. Lt hangi tüştü şu idi. Allah kahretsin. Yıllardır oyun oynuyoruz ya. ya Ey erkeğim benim be. Bak bak bak bak bak. <gülüyor> Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz efalı getirdiniz. He çok, çok güzel oyun güzel oyun ya sarı oyun. Yorumu beğenir misiniz? Beğeniriz neden ben? ben. Neredesin aydın? Beğeneyim. Geliyorum kanka ama insan insanın benler Ne hani hareket ediyor? Ya. Yaz sana oyunu reis. Kanka ben sana oyunu nasıl yazayım şimdi chat'i bırakıp? Ben merdivende. Yaz ben bana yapayım. Instagram'dan bir Instagram'dan bir yerden ben sana şey yapacağım açacağım biz bir oyunu. What do you want new fish? Görüşeceğim ne lan. Geliyor mu? Bir şey sadece bakıyorum burada neler oluyor. Geliyor. Burada neler oluyor lan? Hayırdır. There you are. Gel lan gel. It's time to play. Gel <baba>. oy about what I want. It's about what hayırlı olsun. <gülüyor> <diyor>. Şekilin, <sakın. gülüyor> <Hoş> geldin. the <gülüyor> outside pati stil Daha ilerisinde beraber kutlama yapara düşüktü Ahmet Kadir hoş, <gülüyor> win, hoş geldin kadroya çık geldin bugün hoş geldin Rhys hoş geldin dostum PUBG hoş geldin bizim çocuklar bildirim atmadı gene bana küfür edecekler abi gelmedi. Hey, hey, <gülüyor> Son dakika geldi. Hey, kaydı lan oradan ah Al, baktım allah uyyyy nasıl yapıştırıyo hadi rüzgar senin bol ben yıktım süre sende bişey diyim seni kontrolde altını benim kontrol playstation kontrolü gibi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 Güzel ben bunu nasıl çıkartırım? Ya. Hadi be. Sonucu göremedim. Geç mi geldim? Yok dostum, yeni geldin. Yeni açtım ben de. Limonu hoş geldin. Arkadaşlar beğeni yapıştıralım bir keşif yapalım ya. Ne diyorsunuz? Olur mu? Oyunun sesi iyi mi bu arada? Ayarlayacağım. Ben oyunun sesini biraz düşüreceğim. Hallettim. Yeni gelen arkadaşlar rica etsem bir beğeni ve takip edebilir misiniz acaba? <Gülüyor> Melda beğeni gönderiyor. Melda hoş geldin. Arkadaşlar toplamda 50 kişi. İyi akşamlar abi nasılsın? Abicim çok iyiyim sen nasılsın? Ben de oynuyorum. Birlikte oynayalım mı? İş, oynayalım olur. Beni Steam'den eklersen oynayabilir. Geç kalmadın değil mi? Kalmadın Oğuz hoş geldin. Orospular 35. <gülüyor> hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> deli, deli kurt. Adam doğuşmayı... Nasıl? Deli vurdum değil mi? O lan? Kuru fasulye. Turşu. Tamam, ya yeah, yeah. Next. Bayram kimsin lan? Belki takibiniz için teşekkürün dostum. Hoş geldin. Sefalar getirdin aramıza. Abi Barışçı oynadı. Full izledim. Ben de oynayayım. Ben de full izle o zaman. Olur mu? Semit. Semit takip için teşekkür ederim dostum. Arkadaşlar biraz ekran parlamaya yapıyor. İsimlerinizi yanlış okuyabilirim. Özür dilerim. Selam. Aleykümselam abicim, hoş geldin. Hey. <gülüyor> <gülüyor> abi bugün bayağı zeton <gülüyor> kalsın, Hiçbirini iyi yaptın dostum. Ben Eline koluna Ne diyor? İç ya. Hızlı seç, kanka şükürlüğünün. Hangisini seçsem bir şey yapma. İç oğlum. İç, Ben, ben Sen dıkınıyans abi. Eee, <gülüyor> <gülüyor> dayı. Ama sizin hatalarınıza <gülüyor> göre olay değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir mi? <kanka>. Abi 4-4 at. Biliyorum. Ne yapıyor ya? Geliyorum ya. Sen hayırdır? Benim arkadaşım'a vuruyor. geliyorum onu. Aklını çıkartacağım Dur yemeği alayım geliyorum. Hadi oğlum ya. Beni bekledin. Bilalimi yapıştırıyor yine. Gel gel yardım et bana gel. Senin geçmişini ayaklar altına alırım. Bilal'im koydu yolu, koydu sopu, yapıştırıyor gene adamsın Bilal, eline koluna sattı hanım, hayatımın anlamı. Kendi kafama geliyor sandım ben. Oy oy oy, Bilal bak senin için tok atlayacağım şimdi. Seyret. Bilal iskaremi atıyor gene diye. Kaladüm'de yediğimiz dondurmaları atlattı bana. Bilal benim yayına da beklerim kanka. <gülüyor> gel lan gel. Gel gel gel gel gel gel gel gel. Uyyy bıçak attı. bu gelsin gel hele gel gel. Bırakın seni öldüreceğim. Olur. bana fırlattırın bunu. Bilalim yapıştırıyor olduğu daha beniler gönderiyor. Atış gönderim olsun. bana. Ozan'ım Ozan ortalığı yakmış yıkmış kardeşim elleremiyor oldu. Kanka ben sana onun taktiğini öğreteyim. Sen program indiriyorsun. Bu bizim Ozan diptası Ongar. Son kaza bu ya. Vurun lan, vurun adama, yıkın aşağı. Beni açtı mı? İşte bitelim ya. Millet nasıl ben anlamıyorum 809 deris tabi anlamıyorum. Kanka yayın yayından sonra öğretirim anca Değil. Like. Abi Twitch'e geçsene. Nasıl yani Twitch'e geçeyim? Ooo bizim bölüm. <gülüyor> Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Ay Barbaros hoş geldin. Yavuz <gülüyor> <User>, hoş geldin. <gülüyor> Kaç kişi var kanka? Bende 5. 120 gördüm hoş <gülüyor> düştüm gene. Dördü e düştü. Bu. böyle aşağı yukarı aşağı yukarı yapıyor yani. Ruxle. Onu Rux. Hoş geldin. Ragdol hoş geldin. Sued Belson hoş geldin dostum. Bulamadım gönder İsmail Kanka onu ben sana sonra ne söyleterim? Ne ya? Kimse geçsene. Twitch'te ne yapacağım kanka? Tüviste bakma. Hey. Hey. Burayı iyi ya bize. Biliyor musun ben? Vincent hoş geldin rahim hoş geldin ne ben, ben, ben, ben, ben, hoş geldin ben, ben, yok mu bir keşfet yapmamız o çok sıcak bu güne bu adamın yemeğiyle ee, sadece sürekli söyleyelim ama ne is yapalım kanka kivişte ne ne yapalım ne yapalım ne hoş geldin yapalım öyle bir sen yama sen yama yapmadın değil mi Yap. Sorry. Ali hoş geldin dostum. No, no, do Fazla değil, bir saat kadar, bir saat bir buçuk saat bulayım ulan. You Sarar sararsa you can't, daha can't, olsun. Ya adam haklısın Ya da gündüz vaktine kalsın kadar. Right, right. Oyunları tüketiyoruz, ondan sonra oynayacak oyun bulamıyoruz. abi ben sürekli beni okay. beğeni izliyor. Barbaros'um, takibiniz teşekkür ederim dostum yeah. hoş geldin sefalar falan parmağım kırıldı adamsın sen adam hoş geldin okay, tamam sağ ol olsun benim için teşekkür ederim, ederim. bak olsan yardırıyor bizim olsamlar var neler var ne yapacağız kanka şey çağır ha yardım keşfetten gelen arkadaşlar ufak bir bir takipinizi alırım limon tayfa bir gül atmış günün için çok teşekkür ederim limonum adamsın sen Ondan bir tane mini hopkorlar atmış biraz su alabilir miyim? Çok teşekkür ederim oğlum. Bilalim yapıştırıyor sure. gene. Thanks. Abi oyunun sonunda sarılı adam yana ediyor. yapar abi sarılı adam. Abi bu benim adam değil mi? Benim adam yapar. Şerefsizdir o kesin. Ben oynuyorsam kesin şerefsizdir. 104 bir tane ağırlık topu atmış. Teşekkür ederim. Bilalim yapıştırıyor gene. Toplar, moplar havada hey uçuyor. Down. Abi boş geldin. Bilal kalp attı. O kalbim senindir Bilal'im. Bilal ya geliyor vallahi. Hayır. Raimuş geldi yine. Kanka cama vurman lazım. Yok, cama <gülüyor> Bilal kalp atıyor Bilal bana mı vuruyor Bilal? Tropo olsunun bir TikTok atmış. Teşekkür ederim o zaman. Cama vuramıyormuş ha. <gülüyor> Aleykümselam kanım hoş geldin. Oğuzan aşk mektubu atmış kardeşim. Teşekkür ederim aşk mektubun için. Teşekkürler. Wesley bro bir tane aşk mektubu atmış. Olsan bir tane güç işte hard hat, neydi onun ismi? Dumble'lar, Dumble, Dumble. Çama bırakabiliyor mu arkana? Bak bakayım be. Kanka yayınlardan kutu açıyorum. Coins alıp geliyorum. <gülüyor> bana onu onu da bana atıyor kanka. Teşekkür ederim. <gülüyor> Burako senem yardırdı geliyor kardeşim eline koluna sağlık emeklerin ve desteklerin için çok çok çok çok teşekkür ederim sana. Ankara Hoş geldin Sezai Bey Hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. yayınına giremiyorum. Ufak bir şey alabilir miyim acaba? Takipiniz alabilir miyim? TSK bir tık tık Teşekkür ederim dostum. Çok teşekkür ederim tık için. Melda hala bilmiyorum niye giremiyor. Gelmesin ya. yok geldi işte yeni gelen arkadaşlara hepiniz hoş geldiniz. acı çekiyorum ya ben de başka ben nereden kalsın sana açayım diye sen adamsın olsanım hayırlısı seyit bir tane tiktok atmış teşekkür ederim dostum teşekkürler adamsın destekleriniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar senden gelen sana gitsin dostum çok teşekkür ederim bilal kutumu atıyor ben göremiyorum kutu atsanız da göremiyorum biliyor musunuz ben de kendi yayınıma izliyorum kanka. mv 2 bitirdin Bitirmedim dostum daha. 68 kişiyiz arkadaşlar. Ufak bir takibinizi alırım. 20k hey, olduk. ilerleyen dönemlerde ilerliyoruz şurası. Bana Nasıl bana 68 kişi, kişi değil. Artık tabi. Bilelim seni seviyorum hayatım. Ben burada 3 Gelin, kişiyle yayın yapıyorum. Gelince Zeytin Ağaçları'nda sana yardım edeceğim bol bol. Tanrı ney? Tanrı mı Vallahi kanka okuyorum için teşekkür ederim. tsk takibiniz için teşekkür ederim. Hoş geldin Sefa, getirdim veyselim aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Abi kutudan çıktı. Attım şimdi de çift tıklıyorum Ömer Türlü desteklerim seni. Adamsın kardeşim. Hoş geldin. Sefa getirdin baştan getirdim. Ya da Sefa hoş geldin. Cemal hoş geldin dostum. Dragon Glow'dur. Botan hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Yani, oyun oynuyoruz. Rüzgarlar yapıyoruz. Ben ne yeyim yapam da ben kameranın kapağını ne yapmı şey acaba? Vallahi benim kameram senin aldığın kamera işte öyle duruyor. Hangi oyun? AV Out kanka. Come on now. Bey göndermiş. Teşekkür ederim abi. 3 kişiden kaç para geliyor? 3 kişiden hiç para gelmiyor. 3 kişi kişiden ne hiç para gelmiyor. 3 kişiden para kişi He, Üç 3 kişiden ne para gelecek? Hmm, para para Singapur'sa burada yapmayız be. Paracın yaparız. Bar için yapıyoruz, <gülüyor> muhabbet için yapıyoruz. Aynen paracın yapacak o zaman YouTube'da yaparım ya da Twitch'de Aynen. yaparım. Abi yarın Rüzgar abi açarsan onu açayım. Atat Rüzgar abin yayında şu an. Ben Rüzgar yayında yayın nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> yayın atan kardeşim teşekkür ederim. için. <gülüyor> Rüzgar abin <'ın> yayında arkada <gülüyor> takılıyor, o da yayın yapıyor. Hayır, ben değilim. Fikredim <gülüyor> <hoş> <gülüyor> dostum. Ay mı? Ben hoş geldin Nazar, hoş geldin Doğuş, hoş geldin Nirem, hoş geldin. Orjinal bunlar bu arada az mı açmıyorum Selçuk hoş geldin, Kartal hoş geldin, Fatma hoş geldin. Selman beğeni göndermeye devam ediyor. Teşekkür ederim Sel Selmanci. Selma sana mı gitti? <Gülüyor> He Selman bana geldi. <Gülüyor> Ama <Abi, Gülüyor> <güzel>. ondan değil. <Gülüyor> ben de açmayı düşünüyorum. Selman para için yapacaksam. Yapma kanka. Yapılmaz yani. Bize eğlenme için kırıklı. yapıyoruz. Hayal kırıklığına uğrasın. Para, para için yapmayın arkadaşlar bu you know şeyi. No Çünkü no hayal kırıklığı Şu an bizim sadece <gülüyor> para var yok. Bak o kadar hediye geldi mesela. Olsan belki 50 60 jetonluk hediye geldi. Belki daha fazla 100 jetonluk hediye geldi ama o 100 jetonluk, hediye jetonluk hediyenin topladığı 0.0.10 kuruş etmiyor yani. Mustafa hoş geldin aleyküm selam dostum. Drep, Drep olsan, hoş geldin. Abi bir ayak iste duralım ne ayağım <gülüyor> Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Arkadaşlar bir takipimiz alarım desteniz alarım ufakta bir bana mesaj atmış. Oğlum ben Hı -hı. anna falan değilim öyle kaldırayım ayağımı göstereyim. Bak yemi yemin ediyorum size fakirlik bak böyle bir şey. Benim evdeki ışık bozuldu. Telefondan hem TikTok'ta yayını izliyorum. Hem de telefondan kendime ışık veriyorum beni görün diye. Yani yayın yapmakta çok kazanır diyenlere inanmayın öyle bir şey yok arkadaşlar. Bak telefondan flash açmışım kendime ışık tutuyorum. Abi para olmadığı hiçbir şeyle olmuyor. Eğlence bile parayla. Eğlence de parayla. Aa eğlenelim diyor. Oyna para veriyoruz. Xpress Berg bu oyunu bitirdim demiş. İyi bize yardımcı olursun. Takıl buralarda kanka. Yeni gelen arkadaşlar evet. hepiniz hoş geldiniz. Ufaktan bir desteğinizi alırım arkadaşlar. <gülüyor> bir takipinizi bir de beğeninizi alır. Bir saat kadar buradayım. Ya, Gayet <gülüyor> yani. <Yenim> 1 saat olmuş. <gülüyor> Abi sesini kıssana çok ses var. Hangi, oyunun sesi mi? Abi OBS'ten kıskanka ben yarıya indirdim. Kanka ben OBS'ten indirdiğim zaman karşılığını indireyim mi? Bir. bir saniye çözüyorum ben. Am tamam, kıstım. Abi 900 beğeni attın. Teşekkür ederim. Abi out. Oyunun ismi bu arkadaşlar. Abi out. Bende de gözükecek şimdi. Yine gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Acıcan adada şu şu Ne oldu lan? Şu geldik. Hey Leo, really plan, you? Abi pisin özeliklerine benim pisim yok. Dostum emin ol ben de senin gibiydim idea. yani. Bilgisayarım yoktu kendi çalıştım aldım. Out, çok kötü bilgisayarlarla oyun oynuyordum şu an benim kesimin oh, özellikle race 590 special edersin yeah, ismail ile yeah, yeah. aynı zaten bir ha Akol falan eee 16 ve 32 GB ram var twice. ondan sonra neydi bizim e, anakartın ismi this. neydi kanka kanka seninki şeydi gigabayttı gigabayttı seninki asus şeydi herhalde asus gaming serisi right. aynen call of duty değil emricim şey bu av out dostum Yine gelen arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bu da Call of kadar güzel ve çatışmalı bir oyun. Melda yarı geldi. Arkadaşlar takip etmeyenler varsa rica etsen biri takip edebilir <gülüyor> mi acaba? Be <gülüyor> hoş geldin. Mehmet hoş geldin. User hoş geldiniz. <gülüyor> oyun film gibi. Nuh <gülüyor> <Umut>, hoş geldin. <gülüyor> Just get me up yanıma. Abi Asus telefon güzel değil, çabuk bozuluyor. Ben kaç yıldır? Ben 8 yıldır Asus telefon kullanıyorum, gayet de memnunum. Kaç kere fırlattım, kaç kere düşürdüm, hiçbir zaman bozulmadı. Bozulsa bile garantisi birebir ücretsiz değişim yapıyor zaten. Hey, Dostum takibi sürecek ödermiş geldiniz sefalar getirdin hocam. <gülüyor> <gülüyor> abi PC alacağım. On bir buçuk ne bir bir buçuk yıl kaldı. Abi sana da yarın nasıl atarım nasıl yani anlamadım. En güzel en gü bence bilgisayar almalısınız kanka. Bilgisayar alabiliyorsanız durumuz el veriyorsa alın ama durumuz el vermiyorsa biraz bekleyin derim çünkü düşecek piyasa. İnşallah hiç görmedik ama düşeceğiz. Right sana da yarın hey, sakıp atacağım. Yeah. Sakıp right, derken there. anlamadım da genelde teşekkür ederim. Bir ne yapacak? Kanka sen mi aldık tırın ben mi aldık tırın Kanka birimizden evet. birimiz gidiyor da, yalandan temizlik yapıyormuş gibi gözük. İyi Abi bir veya bir buçuk sonra pc alıyorum demiş. İnşallah daha, daha yakından alırsın kanka. I lazım iyi diye ki. Beyni abi, beyni. beyni. Yine genel arkadaşlar, beyini olabilir atabilirsiniz rica etsem, atın. atın olur yani destekleyin parmak cg adamsın akılım teşekkür ederim hadi ama ben bütün günlerim yok tamam biraz yazıları okuyabiliyor musunuz Yan... arkadaşlar? yanlış yazdım kasıp atacağım teşekkür ederim kardeşim Ben parmağımı hissetmiyorum. De, de çok atmak gerek dedim sen dikkat dağıtmak gerek dedim daanka Haydi. Ben parmağımı hissetmiyorum demiş adamım benim. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bakamam şu an. Melda. Ne yapacağız oğlum? Bende şunlar yani. Sen biriyle konuş yani ben biriyle. Ya ona bak. Ya. <gülüyor> la li, la li, la li, la la. Ne şükredilir. What are you Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz Ne diyor evet umarım bu son ha, Salla geç ya Var mı sorusu olan muhabbet etmek edebiliriz Oyun şu an akışında Oyunun adı neydi? Oyun adı All Way Out kanka Hapishaneden kaçış oyunu Bir polis ve bir şeyin Yaşadığı sıkıntılar yani. Polisin suçlu olduğu durumda yani. Öyle bir şeyler Kanka gardiyanla mı bir şey yapıyorduk? Burada bir şey yapıyorduk, ne yapıyorduk? Dur dur ben yapıyorum, dur bekle. Ne diyor? Bir flak çalar buradan bir çıkış yolu. Bu bok çukurundan bir çıkış yolu. Yeni gelen arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Vincent. ben Vincent, peki Vincent bir tüyü sana soru söyleyeyim. söyleyeyim. Bu, tamam lan şu kardiyanı o tarafa çekeceğiz. Bir şekilde dikkat atacaktık. Ben şuradan yukarı çıkacağım sonra. Nasıl dikkatli atacağım Nasıl yapacağız bu Bilmem ki. Abi 6 kişi olduk. Yeni gelenler Oğlum, hoş bir... geldiniz. Ağzından bir tek işte kere bakıyorum. Right. giderim az sonra Allah'ım var. Tamam kanka. Aa, i̇ş sende bitiyormuş lan. Tamam ben şuradan yukarı çıkacağım. Bende bir sıkıntı var. Hadi gel gel gel gel. Gelirim. internet gitti geldi. Aleykümselam. Teşekkür ederim. Let's go. Grab my hand. Oğlum şerefsin misin? Niye yerdeyim? <gülüyor> Vito hoş geldin. You. What are you doing? Nothing. Just uh. uh my my room. Room. I got you a new broom. Come here. Sure. Now get back to work. Yeah. Oğlum çok sıcak lan. 21 kişi olmuşuz tekrardan, hoş geldiniz. Aldım. Aldın mı? İyi gel geri. geri Abi koşarak en büyük bir var. Belki dikkatli atarsın. Selman ne diyorsun daha? İnsana lan, niye inmedin? Abi şu an sana beni yola için uçan yapayım. Ne yapacaksın? Kanka sen inmiyorsun yukarıdan gelsen herhalde. Ee, bunu ben bir şey yapayım. Adamı bunun dikkatini dağıtsam benim için daha iyi olur demiş. Allah hey, yakalandın kanka. Aynen yakalandın. Niye yakalanıyorsun am? Gardiyan bakıyormuş ne demek? Ben gardiyanı alıyorum. Tamam o gardiyan Güzel. dikkatini <gülüyor> daha öbür tarafa döndüreceğim. Ha Adamsın hey, sen. Hayrolsun. Look. Isn't being a prison guard almost like being in prison? I mean, you're in here all the time with us. Are you being a <gülüyor> bir aşk mektubu atmış, mektubu için çok teşekkür ederim dostum. What's with the attitude? Eline koluna sağlık arkadaşlar. <gülüyor> teşekkür ederim disiplin için. Aga düz düz düz. Geçios. Gidiken arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mustafa <Gülüyor> hoş geldin Sıfırın. hoş geldin. Oyun evet. hapishaneden kaçış oyunu kanka. Kank kanka kaçıyor, kapı kitle, kapı, kapı, kapı aç, kapıyı. Ya sen niye böyle bir şey yapıyorsun ki ya? Abi ayam altı buçuk. Ne kadar dikkat dağıtıcısın? Oyunun adını yazacağım, az sonra yazacağım kanka. Dur yazayım ya, telefonla yazacağım şimdi. Çok sardı beni yalnız o. Kanka sarıyor. Biz bunu bir oturuşta 7 saatte bitirdiğimizi biliyoruz. 2-3 yıl olmuştur ama. Yazdım kanka. Kuruf PUBG. Yazdım. Kime vereceğim aleti? Bana vereceksin kanka. Yok buna vereceğim. Buna niye veriyorsun? Biz cama atıyorduk buna. Açtı sonunda. <gülüyor> Açtı sonunda kanka. Yeni gelen arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selbat. Yayını bırakıp geleceksin yani. Arkadaşlar burası çok güzel, çok eğlenceli ya. Benim hoşuma gidiyor, sarıyor. Kanka değiştirmişler fark ettin ya mi? Öyle mi kanka? Değişmişler. Şeye arama yapılırken camdan alıyorduk şeyi. O çaldığımız şeyi şimdi ne? Adam getirdi bize. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ne var? He şu ver. Selman'a mı seslendin bilmiyorum. la? Bu bölüm biraz zor. Kanka bu, bunun telefon versiyonu yok. Bilgisayar. Sana da ben bilgisayar toplayalım. He toplayalım. Sana da tamam bilgisayar abi. toplayalım. Üçümüz oynarız. Yayın yaparız. Şş, kanka hadi hadi ekmeğine bak hadi. hadi <gülüyor> kanka açalım. Gelen olursa söyle. Çek ederim. Geliyor kanka. Gelsin daha bak. Ne yapıyorsun oğlum? Excuse me. What? Tam dikkat at. <gülüyor> Bana doğru gelince söyle. Tamam. Geliyor geliyor. What are you doing up this late? Stop balls, man. Not doing anything. iki İki taraftan da de gelecekler ona dikkat et. Ota ya nerede geliyor şu an yavaştan haydi hadi? hadi. İlkimi açtın mı? İkinciyi açtım ama üçüncüye geçtim. Haydi haydi haydi haydi haydi haydi haydi erkek ya. Dördüncüde en son vida. Hapishaneden kaçış oyunu kanka. Hadi kimse yok kanka. Yaa sevmiyorum. Öbür tarafa bak biraz. <gülüyor> <gülüyor> Gelsin sana laf at var, var, var. Sana laf atacak. geldi. Y'ye bas konuş. Bir de dağıtıyorum. Yeah. Ziyaret günü. No. Yes. <gülüyor> hani geliyor geliyor. Nasıl bırakıyorduk onu? Niye? Şey elinden bıçağı bırak nasıl kapatıyorduk? <gülüyor> Kanka vallahi ben joystick'le ile X ile e, başlatıyorum. kırmızıya basıyorum. B'ye oradan şey. Ne hey, oldu lan? Sen ne halt Yakalandın. Geri Anladım. mi döndü o? Senden ne beklerdi ki başka insan? Yakalanacaksın tabii. Chata bak ya oğlum. Tamam ilk bana ver, ben yapayım. Ver. Yok ben yapacağım. Hadi hadi. Bak etrafa. Bakıyorum. İyi zamanlama mı yakalandık kanka? Geliyor yavşak. Kes. Geldi. Excuse me. What? Öyle bir abit artistikler ben payım benim. Wan koş geldi. Geliyor. Cenabey beni, beni mi çağırdı bir sorsana. Can Selman'ı mı çağırdın ben sen? Tamam şey takılabilir. Kanka baksana bir şeye etrafa başlayacağım. Gidiyor kanka gidiyor başta. X'e bas da geç yakında Yeni gelen arkadaş duruş geldi. Serdar beyni göndermiş. Ben teşekkür ederim. İzmir'le hoş geldin dostum. Yine yine arkadaşlar hoş geldiniz. Ayaz hoş geldin, Leydin hoş geldin, laydın, Buna da bas bas bitmiyor. Basıyor mu öyle? Hadi hadi hadi Öbür hadi, tarafa hadi, hadi, o da. Hadi, hadi. O da gelecek çünkü. devam, devam, devam, devam, devam, devam, Hadi ya. Hoş geldin. Geliyor. Geliyor kanka O yala. second. Ya. Burada bir daha lazım. No. Yeni gelen evet. geldiniz. Evet, Cemal geldim. Geldim. Kapat kapat kapat kapat kapat. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> offline diyor sana. Nasıl offline diyor? Bende offline yok. Gitsin de alayım. Hadi. Hadiyse gözetleme sırası bende. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Abi benzeyene <gülüyor> cevap verme, bekle Victor'a cevap ver. Dur dur kanka, kaçıyor yavşak. Kanka yavaştan geliyor. Ben onu yavaşını yır mı ya? O gelene kadar ben bu vidaları açarım. Tut tut tut tut tut tut tut. Halledeceğim. Mirsi Quinn takip etmiş,takip iş teşekkür ederim dostum. Geldi sefalar getirdin aramıza. Hey gardı. Ben daha daha, Hı -hı daha Hı -hı konuşacaktım lan. Yok yok kanka sen, sen götürürüm ben bir anda kapatacağım şeyi. Bu <gülüyor> benim sol. Kaçış şu cüresi. Medine kuş hoş geldin. Kanka senin orada. Ben şey, takip iş teşekkür ederim dostum hoş geldi sefalar getirdin aramıza ne var lan. Gel. Gidiyor başla. <gülüyor> evet Yeni gelen arkadaşlar takipin için teşekkür ederim Başla başla, başla. Zaman biraz zaman O zaman Diğer taraftaki Pışt gelecek herhalde Gelsin gelsin o Geline kadar ben çözeceğim bu işi. Hadi olma da olma da olma da olma da <gülüyor> Aşırı sardı dedi sarıyor kanka Sarar sarar, boyun sarıyor ya, boyun çok iyi. Geliyor, sana geliyor kanka, direkt sana geliyor. Bırak. Ya, halletim, halletim, halletim. bırak. Bırakmam. Bırak, bırak, bırak, geldi, bırak. Ne yapıyorsun lan? Dingü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tam zamanında bıraktım var ya. Açayım mı? Dur bekle açma, geri dönecek bu şunun buradan. Yine geldi arkadaşları. Sen de ge Başta kanka. Zaten... Hadi o zaman. Son sana affetmez diman. Abi abini biliyorsun giriş çatışmaların kralını yapar. Ama. Kastım. ben açtım. <gülüyor> iyi o zaman biz buradan kaçıyoruz arkadaşlar. Yeah. Right. Oyun iyi good. iyi oyun çok iyi. Yarın var yarın öğlen yayın açarız. Bugün bir saat falan takılalım. Yarın öğlen bir yayın açarız. öğlen Yapıştır geçeriz tamam. Bahar senin seni yayına geliyor kanka. Kim? Bahar. Bahar gelsin kanka. 26 kişi izledi çok bir şey Ben de 5 kişiyim kanka işte. 26 toplam 31 her zamanki rakam. <gülüyor> Sen <gülüyor> misin abi <gülüyor> Ay çok beğendim. Neyi beğendin Bahar? Hadi kaçalım. Boşuna bu Call of Duty oynamadık refleks. Hadi yürü Hariki. yürü. Seversin <gülüyor> bu işi. Duralım ya adamla muhabbeti ediyoruz ya. Call of Duty'de biz bir numarayız. Oynatalım bari seni de bir bilgisayar toplayalım sana da. Damn, smell man. Yalnız o pozisyonu çok kötü İsmail. De... <gülüyor> Seninki de çok evet. kötü şu an. <gülüyor> Değil arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Call of Duty, Call of duty. Gir benim videoları izle bari. Call of Duty manyağım ben. ben. Biz sana dedik ki Discord'a gel. Yok yok dedim bize. Gelseydin şimdi bunu konuşarak yapıyordum bu işi. Ne yapacağız lan? Anos hoş Ne bileyim oğlum ben. Mülecim miyim ben ya? Mülecim değilim ama mülecimle de genelde çok işte dışta bir insan oldum yani. Mülecim sevgilim vardı. Buradan değil. Yeni gelen arkadaşlar hepinize hoş geldi. Ben CSGO bir de CS:GO'ydayım kanka CSGO da iyi de CS:GO burada sarmıyor sanki biraz. Ne yapacaktık lan burada? Hatırlamıyorum ki. Abi dc gelin mi? Gel. Diyor. Bio da var ama şu an alamam ha. Yani şu an oyunu bırakamam o yüzden. Ben mi, Rüzgar abi? abi belki ayak açarsın diye senin yayındayım. <gülüyor> <gülüyor> İzgâr <gülüyor> safı. <gülüyor> Kanka burada şey yapacaktık ha ben sana söyleyeyim bak. Hmm. Ne derler ona burada ne yapacaktık? Havalimanının tarafı ne hava, havalandırma tarafı aynen aynen havalandırma tarafında bir bir şey vardı burada Hatırlıyor gibiyim. Ama nasıl yapacaktık? Şu pervaneyi mi kapatıyorduk bir şey yapıyorduk pervaneyi, da. Pervaneyi bir şekilde bir şey kapatıyorduk. Kanka CS'yi iyi ya CS'yi seviyorum CS'yi sarıyor. Ne yapacaktık lan burada? Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsun? Rüzgar ne yapacak lan? Düşün düşün düşün düşün düşün. Boru alın. Ha, ha, buldum. Tamam. Ya, buldun mu? Tamam. Adamsınlar senin. Limon var ya. Sen gel sen adam... de lazımsın gel. Abi DC'den sesli konuşsak. Ne? Aklıma Rüzgar mi? bir şey geldi kankadan. Kanka o bacak ayak esprisi farklı bir şey. <gülüyor> ne geldi kanka? Kanka bak daha saat çaprazındayım. ha? Ben gördüm top havalandırmaya sokacağız. <gülüyor> o nasıl bir amına. Selene <gülüyor> yaptığımız. <gülüyor> ee, hatırlıyor mu yaptığımız? Onun videosu hala YouTube'da duruyor hatta. Kanka ben ne neler, neler yapacağım da bir buradan bir, bir çıkamadım <gülüyor> buradan. Hatırlıyorum kanka, kanka onun videosu, hala, video'su kanka hala duruyor. Abi sana geldim nasılsın? <gülüyor> Selman'a hoş geldin. İyiyim. Sen nasılsın dostum? Rüzgar abini yalnız mı bıraktın? Sağ ol. <gülüyor> videosu hala YouTube'da <gülüyor> duruyor. Nedirim. <gülüyor> Kanka ben... Geç geç alamıyorum. çabuk geç geç. Geçiyor bunu. ne yapayım? Götü büyük. <gülüyor> Zopayı ver. Yok zopalık bir şey değildi bu. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hemen geçiyorum. Çözüyorum. Elektriği işareti elini attıracağım. İyi gidiyor. Nasılsın onu sorayım dedim. İyi yaptı Selma'nın hoş geldin sefalar geçirdim. İsmini değiştirdin sen? Abi ben Can abiden sonra <gülüyor> adam çekmeye gidiyor. <gülüyor> çek kardeşim çek. Bilmiyorum Olsun. Olsan diye. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Bende de, de adam 24 kişiyiz lan. Bende de dört. De Topla. Gel. Ben Benim internet gitti internet yayını kapatıp açacağım sonra da rt yap kanka asla eksilmeyecek oyunlardan birisi bu kesinlikle uy burayı seviyorum vallaha ben de seviyorum iki tarafa da yetiyorum ya Alt, kanka, kanka sen <gülüyor> 060 takip <etmiş>. sen ayrısın <gülüyor> ya her sene yayından sonra <gülüyor> moderatör yapayım ben normal yayın açayım da Evet. Yeah. Sana da yaptık. Sana Discord öğreteyim. Discord'a gel. Discord'da biraz sohbet edelim. Ne yapıyorsun dayı? Oyunayacak mısın? Tücağı değil Kanka kendimizi komple bitirmeyeceksek kendimize bir kısım belirleyelim. Orada yayına finish yapalım. Ne yapalım? kaçma ama Hapsaneden kaçınca finish yapalım mı? Evet yaparım. Hallederik o zaman. Karpıya bir tane karpı almak için bir de b. B. Işte. B. B. Bura, b Kim? Can abiye abi abi mi? Abi mi? Selman ne dediğini Selman ne dediğini anlamadım. Çok sürek oldu bu nasıl kalır? Ne yapıyon Ne diyor? Yani Rüzgar abinin yanından gelin. Gel kanka. Yoruldun mu? Sıcak vallahi bu hava güzel oldu ha. Ee. Ben niye hep liyo, liyo oluyorum ya? Nedir lan? Ben çamaşır atıyorum kanka. Buranın farklı bir şeyi vardı sanki. Burada <gülüyor> cihazlardan birini patlatıyor falan bir şey yapıyorduk diye hatırlıyorum. Açmak mıydı lan? Yok yok. Bakalım şey yapacağız bugün. Hey, get your own What are you <gülüyor> doing, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kendi araban al diye gavdu beni lan. Yavşak bana da vuruyor. Tamam dur şuradan. Ne bitti? <gülüyor> <gülüyor> Bir bölüm vardı. Oradan şey alacağız. Ondan sonra makinenin içine atacağız hatırlıyor. Hey, Get your own card. Fine. Sorry. Nerede bu böyle? Yok burada adam. Ben koşuyorum ya. <gülüyor> tamam git oynarız. <gülüyor> <gülüyor> Aynen hey. Bir kere kartı var. moderatör yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Baharı> moderatör yapacağım. <gülüyor> Ayıktı sepet sepet diyor bak bir sepet diyor. You sure I'm on the list? What's your name again? Leo. Look closer. It's not here. Ben adamı dövdüm. How is get that card? <gülüyor> Xbox'ı bedava ettiler ne güzel. Şeye oyunlara oyun tamam, işte. Ultimate verdiler ikisini hikayelik. Böyle. Gel lan at şuna. 2-24 lira mı ney? gelsin ya ama. Ha, i̇şte iyi etsin, elektronik atsın. Neredesin lan? O kadar can abinin chatine yazdım kimse gelmedi. <gülüyor> Şş, kanka senin chattekilerini <gülüyor> çalıp bana getiriyorlar ha. All right, we got plenty of to hide in. Ederler ona. Bu neydi o yenisini ya? A V var işte. var. Lan? Ya, A -V var bir Önünde. Evet orda. A outlar var, beta var. Ne yapacağız ha? Evet ya, öyle zaten. Öyle bir tane Aynen. Açıyorum gir bir içine. Bunu herhalde. Can jump in now. Better find another spot. Daha iyi bir konum bul. Konum bul lan. Şurası antenaya. Antenaya. Canalara <gülüyor> götürün seni. Can jump in now. Better find another spot. Gel oğlum. Ne ne diye e atla burada. Miski. Don't get out now. I'm tamam. not playing da... it Remember, stay hidden. Of course. And no sudden moves. Stop talking man. They're get suspicious. Yeah, yeah, yeah. niye bıraktım iller? Kal orada. Okay, <gülüyor> <O> we're all set. Cover yourself. <gülüyor> Oka Yok sana değil rüzgar abiye. Yani namı değer dilenci abi. <gülüyor> Selman <gülüyor> banlarım oğlum seni bak. <gülüyor> Acımam, Acımam banlarım. Adın çıktı Adıma yaptılar, dilenci yaptılar. <gülüyor> Size bir daha RP yaparsam. Ya ayak ayak mı açsak? Ne açsın? Hayır. Onu dün açtırdım. Ar dün dün, dün, ar ar dün arkadaş yani. açtırdım. 2 dakikada 1300 kişi izledi lan. Kadın ayak ayını yapıyor şurda, ayaklarını uzatıyor. Telefonu alıyor karşısına koyuyor böyle, bir buçuk bin, iki bin, patır patır paralar dökülüyor böyle. Abi Discord'tan sesi abi. alır mısın Şu an alırsam ekran gider, ondan dolayı şu an alamam ben. Can abin hiç alamaz. Yüzünü göstermiyor, yüzünü <gülüyor> hiçbir şekilde göstermiyor. Ayaklarını gösteriyor sadece. Dayın ayaklarını gösteriyoruz diye dayım. Selam. Uzatmış böyle 2000-2500 kişi izliyor. Kapıyı çekiyor, kapıyı 2500 kişi izliyor. Bahar dinle bak, dinle. Can anlatıyor. Ben anla ben anlamadım bu işi ha. Ben de diyorum bacağımı mı açsam göstersem acaba oyun boyun oynamasam. <gülüyor> kanka, kanka bir adaya bakar vallahi iş. Ne şey yapıyor, ne adam? 2000 2500 kişi gösteriyor, günlük nereden baksan 500 dolar para. Mis gibi. Keşke kız olsaydı Kız olsan orosp alırdın ama. Açardım ben sen ne diyorsun? Allah isim burada var ya. Daha ayak açacaktın. 40 numara yayınını bekliyorum <gülüyor> bir haftadır. <gülüyor> Olsan sen ne <deme> lan? Ali <gülüyor> hoş geldin. kimselam. Allah bilir kurunu ve ucunu ben erkekli olamadım. Ey ben senin içine şey de attım. <gülüyor> Üstüne atmadın ki. Attım. Atmadın, atmadım. Kanka ciddiyiz. Ayağı ayağı açıyor böyle. Oradan da şey yapıyor. Ne dayı? Gelen chat'teki şeylere cevap veriyor. <gülüyor> <gülüyor> He buradan mı? Ya burada yaşanır mı ya? Çok çok soğuk buraya. Adam saklanmanın taktiği varmış yalan. Hı <gülüyor> bu gibi. Getir de beni şurada al rüzgar. 600 milyar mı? Soldayken al. Abi sana hesap verecektim, unuttun mu? Ayak yayın için? Vermedin ki. 300 lira mı? Alsana şu arabayı. İçindeyim mi? 350 Alıyor. Alıyorum. Al. Bu abi. Bici 06 hoş geldin. Yeşil alan var ya burada. 150 bin. Ben doğru arabayı aldım değil mi? He <gülüyor> he, ben içindeyim. 150 bin lira falan yapıyor. 150 metre falan gidiyor. Can abi, ah limon benim buraya geldi. Hoş geldin. Can abi yayının kapandı. Haberin var mı? Ne? Senin yayın mı kapandı? Yok. Limon geldi benim buraya. Can niye kapattı yazdı? Bahar tamam. da yazdı. Dur sustan bana. Anlaştın. Okay. Ağlıyı biliyorum. Vay. Gel içeri maç dedim çek. Git out of my Kapanmıştır, <gülüyor> bir şey olmuştur onun yayını. İlk başta söylemedim şey vardır diye. Kapanmıştır onun yayını, bir şey olmuştur. <gülüyor> Çok mu hassasızlık? Abi ben şimdi dieselle mi kurtar beni. <gülüyor> ben de daha ben abi. Seni bekleyeceğim değil mi? Arka odaya erişim kazanmıyor. Ben şurayı geçelim de şey yapacağım, açacağım tekrar bir yarım saat açayım. Açayım mı yayını ben şimdi? Kanka ben bir geliyorum bir soda alıp geleceğim ya tamam. Abi abi can abi de bir cenabetlik vardı. Göreftir <gülüyor> kimdi onu? Seyban <gülüyor> Seyban <Selam. gülüyor> gel lan buraya bekle yayın açıyo <gülüyor> Barda diyor haa gene cünüp cünü diyor <gülüyor> E, Canso dalmaye gitti. Abi ben Kur'an kursuna gidiyorum gusül almaya. Yersan <gülüyor> <Diyorsan> anlatırım. <gülüyor> Durcan. <gülüyor> Üstüme gelme. Kendim açacağım. <gülüyor> Duydun mu çocuğun dediğini? O sen ne diyor? <gülüyor> ne diyor? Abi ben Kur'an kursuna gidiyorum gusül almaya. Bilmiyorsan diyor. Ben anlatırım sana bir. Sen beni gider Kur'an kursu. Allah için alakası yok. Çet şey güzel burada. Kanka bizim ekip ya yani, bizim tayfa izleyiciler. Ben ne yapacağım ben? <gülüyor> kapıya gelecan kapıya. Hangi kapıya? Soldaki. Ha oradan mı bir yerden şey yapıyor. Önce, o... önce bir kavga ettireceğiz birini herhalde. Dur dur şunlara bir kışkırtayım ben. Hey, you think it's okay? What he said? he said something about your mother. Abi beni tahsil ediyorlar. Siz neden bahsediyorsunuz hey, amına koyayım? Yayın kapamış abelim hey, biliyor. He's Can da bir cenabet var elektrikte gidiyor, internette gidiyor. Senin ana şey arkadaş, pardon. Arkadaşlar, ben buradayım, ölmedim. Discord'a yerine ha. Biz can tayfası Bismillah, Kemenler düşüyor, kekeler düşüyor. Çarpılan çok ben. Kilitli bu. Açtım, gel Burayı geçeyim de açacağım yani. Ananana anan, el el! eli el, el. Nasıl yani? Çöksün ya zındık! Heh. Ben ne diyorum. Şunu tokat manyağı yaparım ben. Sen bana inanıyorsun. Efendim Selmancığım. Çarşaf çal diyor. Ben ne çarşaf? Önce bir şunu çalayım da. Şu siktir olsun gitsin de. Ya sen yakalansan ya. Sen hapise geri dön ya. Zaten borcun var bırak Bırakmayın gideyim ya. Ne var oğlum? Altı üstü, on yedi, on, on sekiz var. Ne var bende de 30 var. Ben sesimi çıkartıyor mu? Gitsene buradan. Cinler bastı galiba. abdest alcan abi. <gülüyor> Allahu ekber. <gülüyor> Çok şükür oğlum. Hayemiz neydi onun adı? Dini ruhumuz ve din kabiliyet. Hadi oğlum Çok bir şükür. git la ana. Aa, yüzsüz bezemek gitsene? Sonra bizi günahkar diyorlar. Kim diyor? Aha bakıyor. Ben gidiyorum. Hadi hadi sağa sola bak. Sola bak. Ekmek var orada bak sana. Şeker verecekler. Git git. Kaç kişi var yürü. 6 Düğü ben gidiyorum ama ne yaparım? Ana görmedi gerizekalı! Tövbe yarabbi! Görmüyor lan bu gerizekalı. Salak lan o geyik. Ben de çarşafalıyım geliyorum. <gülüyor> Hadi Rüzgün. Şimdi şişleri koymamız gerekiyor. Ne istiyorsun? <gülüyor> Ben çıksaydım ben yukarıya sen çıkma ya sen sıkıntılı bir arkadaşınsın Gel sen oğlum el uzat Bugün elini ver. kardiyana vahiy geldi gitmiyor <gülüyor> Beni de sayın demiş Bahar kanka seni sayıyor zaten Allah Al bir de uzat el Haa çar... <gülüyor> çarşaf vereceksin <Kanka> Çarşafı <gülüyor> ya, yapma bana ben anlamıyorum Bazıma. Ver <gülüyor> bir Ver bir tane. daha. Ver <gülüyor> bir fark Ver bir tane. beyefendi? Ayrıntı çok güzel. Hangi tarikattansınız acaba? bir mi? İndim. bir hmm. gel. Ver bir tane. Ver bir tane. Ver bir tane. Ver bir tane. Ver bir tane. Ver bir tane. Ver Buraya sen girdin değil mi? Abi çarşafları ne yapacaksınız? Allah büyük. Allah kerim vardır bir Selam Selamünaleyküm abi. Asiktir. Ne yapıyorduk lan? <gülüyor> Allah'ı biliyorsam şerefsiz evladım da. Kanka biz sanki şey yapacaktık burada. Birimiz arabayla çıkacaktık gibi geliyor bana ya. Öbür tarafa geçeceğiz bence şey attığımız yere. Kanka direkt sen git bakayım. Seni vurursa ben gel gelmeyeceğim. Vurmasa gelirim. Aha, götüne döndü. Gel. Bu önünden bizi görmüyorsa götünden. Ey Oğlum ben de can kurtararım yani ne var ben de çalıyorum mu canı. <gülüyor> Çarşaflar kefen içindir. Ali o toplara girme ben her gün yapıyorum onu. <gülüyor> Çarşaf atacağız yere gel. Ebebe. E ne yapacağız burada istoş? Çarşaf alacağız, öbür tarafa geçeceğiz. Öbür tarafa geçmenin bir yoluna bulucuk. <gülüyor> Oyun en çok da bu zaten milyon Dur bir şeyler ben çıkacağım. Bugün elini veren yarın Come on, hand me some sheets. Ya ya ya, I'm coming. üzerine atın bir de. Kanka Guardian üzerine atma gizlice ne bir şey yapıyorduk da ne yapıyorduk onu hatırlamıyorum Ben şey ben şu demirleri Allah Allah. Yok kanka Düşecek tutmuyor oyunda. Dur bir daha verecektim lan neyse. Yeah, yeah, yeah, I'm coming. I'm coming. Oğlum çarşafları verdin yani. İki tane çarşaf yetmiyor mu? Ölü yok yok yok yok yapma ya, abi. <gülüyor> bir deneyeyim dedim belki tutar de mıyım. Sen gelir misin? Abi çarşaflara harhun aksiyon mu? Boyuna çarşaf topluyor. Ya çarşafın bir ayrıntısı var da ne onu unuttuk game Pergamon mi de? Gel lan gel burada çarsapası sikte kadar ver Çık Allah ama, Aa, evet, şey, ya, Lucy, ya, Lucy, Come Lucy ya Can abinize Lucifer'ı başlattırdım. 6 sezonluk, 14 bölümden oluşan bir dizi sardı şerefsizliği. Ne şerefsiz mi? Ses şerefsiz. Ben önde gideneyim oğlum. Ben daha büyüyüm. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kendi mi indi? Yavşak. Kendi ya yapıyorum. Kendim Kanka ben Lucifer'ın Lucifer komple izledim. Can'a da yeni başlattırdım. Kanka ben <gülüyor> bir iki dakika şurayı durduran bir yayını açayım gelem olur mu? Tamam hadi. yine kamera. Allah sana Yine All right. do donmuş ya. Yeah. So. Aksiyon kapısiden kaçtıktan sonra başlıyor. Really. Yakışıklıyım ben. Yakışıklıyım ben. Yakışıklıyım Aynen ikim. Zaten sen mi sen başlattırdın herhalde Lucifer'a beni. Kim? Bahar. Lucifer'a da beni bizim arkadaş kız başlattırdı da başlattırmaz olaydı ya. Ondan önce. Tamam. Ben gidiyorum. Sen diğer, gel ya. Diğer diğer oyunda ne takipçi gelmiş maşallah. Akmış la buru. He bu Bahar'ın yüzünden şu an Bahar bize şey yaptı. Neyi dunada? Zehri verdi. Biz burada eziyet ediyoruz. Demiş Rüzgar. <gülüyor> Yanlışsa bilemeyeceğim. Veri verdi bize Lucifer'ı. Al sen al Lucifer'ı. Orbian hoş geldin. Baba, baba kadar. Ben Lucifer ne yaptım diye. <gülüyor> ne? <gülüyor> Lucifer. Saba kadar Lucifer izledim lan. Manyak gibi. Bakayım açılacak mı yayın? İnşallah açılır. Yemin ederim yayını niye açıyorsun diye kapatıp banlayacaklar beni. O derece kafayı yemiş. Nerede bu? Birlikte izleyekler bir ara İzmoş değil mi? Bozuşuruz. Rüzgar benim adım. Bozuşur. <gülüyor> rüzgar Rüzgar. İsmail ismi bitti. Nerede bu aşkın ızdırabı? Rüzgar ben de bekleler. Birlikte izleyelim. Discord'dan izleriz. Biz öyle yapıyoruz. canlı bir açıyoruz Discord'dan. Allah o Discord'un da belasını versin. Beraber izliyok. Canım yine lahmacun istedi. Ziyaret pemin diyi ya? Kamera var mı lan? E varmış. Tamam. de ne kayıtlı bir bakalım hadi. Ben sen ben sen de tuz yılan diye kayıtlıysam sam. En güzeli benim. Can can kurtaralım hadi. Liman limak can kurtarın. Oğlum <gülüyor> Abi yayın ne kapantı? gitti. At. hoş geldin. Lan. <gülüyor> al, al, al, al. <gülüyor> Odayı lan. Neyse. ben de X'e basmaya alışmışım X'e Yeni gelenler hoş geldiniz. Ozan Deniz'in hoş geldiniz dostum. Abi lahmacun. Abi ben moderatör Ney vardı. Ben anlamadım. Umudum bir tane TikTok atmış. Teşekkür ederim canım kardeşim. Ondan kapandı Abi ayak istiyorum aç abi. Oğlum şuradan ayağı bir çıkartacağım göreceğiniz andan sonra Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Şu an keşfete aldı bak keşfete takılırsa gider. oyun ismi Ave Size bir daha size bir daha RP falan yok. Ya ayağı Ayakçısın işte oğlum uzatma ya çocuk ne diyor yani ne, ne olacak yani ayağını açsan bütün millet açıyor ne var yani <gülüyor> Size mi? çocuk rp de yok bu saatten sonra Arkadaşlar hoş geldiniz umutun 5 tane tiktok atmış TikTokları için teşekkür ederim arkadaşlar bir ara telefondan girdiğim zaman şey yapacağım Moderatör seçeceğim ya Moderatör seç bizim çocuklara vereceğim genelde atla lan aşağı hadi Size vereceğim yani Allah ama bilgisayardan yayın yapıyorum ya ben hani bilgisayardan yaptığım için olmuyor arkadaşlar. Rüzgar. Yeni gelen arkadaşlar gitmiş dört kişi olmuşsun. Hoş geldin ha. Abi ben sana jeton kasmaya gideyim mi ne gerek var? Oyun ne oynuyor? Nasıl yer yani, ne Rüzgar abi kızman ki ayağa alsın. Aklı bak Ali aklı. Ge hmm. Hadi canım. Hadi açtım. Evetmüşü gibi kişiyiz arkadaşlar hoş geldi. Yeni gelen arkadaşlar keşfetten bir takibinizi alırım. Uuu uçuyoruz. Beni lağımın içine soktun şerefsiz. Yarım saat takılacağım, bir saat takılacağım gideceğim. Abi jeton kasmaya gidiyorum sonra sana açayım. Sen bilirsin kanka adamla uğraşmana gerek yok be sıkıntı yok. Olsan mı onu diye? Yok, olsan seni yanda ya. Aynısını bana da olsan yazdı da. Oğlum benim adamım benim ara benim kardeşlerim biter mi lan çukur gibi her yerdeyiz amırım. Hey Vincent! <gülüyor> burada ışığa ihtiyacım var <gülüyor> şerefsiz. <gülüyor> Geliyorum lan karakteri yok şuna. Abi dünkü oyunu oynayacak mısın? Dün oynadım korku oyunu oynadım ya onu oynamam da <gülüyor> Tek başına korkmuş. Lan gecenin beşinde abi korku oyununa gir abi korkunun oyununa gir. Girdim. Peki o sırada ben ne yapıyom? Uyuyom. <gülüyor> Lucifer izliyorum. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar keşfetten gelenler oyunun ismi a ve avut. Neredesin lan dümbük? Dümbük ne? Ne kadar terbiyesiz ne kadar kişiliksiz bir insansın ne kadar hayvan hayvan bir insan oldun sen ya. ya ben şerif. Evet. El fenerini ver gel. Bir karanlıkta kalırım. Ekran kartı olarak ne kullanıyorsun Reis? Şimdi gördün dostum kusura bakma. RX 590, RX 590 special edition. Geç. Abi Lucifer ne? Lucifer bir tane diz. <gülüyor> Lucifer'ın <gülüyor> Lucifer anlamı da ilk şeytan. Lucifer kim? Ya? Lucifer can abiniz işte. Üf. Canın çakmas. Benim çakmam oğlum. Bu Abi bu oyunun türü ne? <gülüyor> Hapishaneden kaçış oyunu? Umudum 5 tane çikolatmıyorum işte şükür i̇şte, ederim canım kardeşim Bir keşfete düşüyoruz bir yere düşüyoruz ben anlamadım bu iş ya Moruk hadi lan kafayı Ne ben oraya geçemiyorum ki O bu bana Gitti ya Açıcağın önü Black pubg 07 Kara pubg Hoşgeldin hoş geldin. Bozkurt, hoş geldin. Ne yapacağız lan? Ne yapabilirsek şey yaparık. Arkadaşlar bir beğeniye çökelim ya. Ne diyorsunuz? Olmaz mı bu iş? Ben izlemedim ama iyi diyorlar. Ben daha 10-15 yaşında çocuklarsınız izlemeyin. Çok şeytani bir dizi ya. Ufak izlemesinler. Yemin <gülüyor> ederim aklınızı çelir. B3 attım adamsin. Adliye o suç olmuş oğlum sola geçti bir kapıyı açtı bende geleyim ya. <gülüyor> yani buradan gidiyormuş o <gülüyor> Selman beyini göndermiş teşekkürler hapishaneden kaçınca ne yapıyorlar? İntikam peşinde koşuyorsun savaş aksiyon falan karışık bir şekilde gidiyor. Ne var? Ne istiyor? Kapıyı <gülüyor> açarsan geleceğim ya. Açacak bir şey oldu yok. Şey. Evet. Oldum kanka. Vur! Allah helal etme. Vur! Vur! Rabbime sonu ile Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. 29 kişiyiz. Arkadaşlar tiktok bildirim atmıyor. Tiktok bildirimine baktım. Şu şekilde atmıyor. Günlük bir kullanıcıya 3-4 tane Hadi gel aynı anda kapı kıracağız gel. <gülüyor> 3 4 tane bildirim gidiyormuş arkadaşlar. O yüzden TikTok kullanıcı şey yapmasın diye, rahatsız etmesin diye 3 ay önce den öyle böyle bir şeyler yapıyor yani. <gülüyor> Ahmet'e teşekkür ederim Bey'e için. Şükürler. Hadi lan. Yine gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Oğlum ben karanlıkta görüyorum. Beni de al lan. Zındır. Nerdesin? Na oğlum bir dur, eee evet ara dur. Hadi gidelim. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldin. tarafa? Yok mu bir takip? Yapıştır gezer. Abi takipini. bana gel gelse başlar başlamaz gelirim. Hadi şu hapisheden bir çıkar artık rüzgar ya. Buradan nere? Buradan değil. Gel gel benleye gel. Çocuk Allah. Elektronik askanka. Oyun ismi av Out. Fatma hoş geldin. Oğlum Fatma. buradan girdik zaten. Oradan girdik, nereden çıkacağız? Buradan strip gideceğiz o zaman düz Niye getirdin ki bizi Aa, buraya? bak ok niş o işaretle Hepsi senin yüzünden. Seviyorsun reis. Ahmet'im ben de seni seviyorum. Teşekkür <gülüyor> ederim. Seviyorum. Abi Resident Evil Village oynayacak mısın? Vay. Var mı gel? Oğlum 250 milyon verir mi ben oyna sence? Yürüsene lan! Game var. Lan yok Game Pass'te. Işığı ver ışığı. Verilmiyor ışığı. Ya o zaman yürü şu kapıyı bul. Gel peşimden gel. Koşsana. Koşmuyor. Koştu. Bura kapalı. Yeni gelenler ışığı yerdiniz. O zaman buradan. Nereden gideceğiz ya? Böyle düz gideceğiz o zaman. Aha o ne? Gel rüzgar peşime gel lan. Ben bir yere gidiyorum ama nereye gidiyorum bilmiyorum. Aha buldum. <gülüyor> gel beni al gel beni al. Yok kal sen orda. Lan oğlum karanlık lan. <gülüyor> Vallahi fener gitti ben dedi. <gülüyor> Nereden girdin oğlum? Aa orası ha içinde? orası. Neresi? Dur geliyorum. almaya geliyor. Vallahi işimiz var ha. Aha gel, gel gel. Hadi gidik. Gel gel buradan gel. Tamam buradan değilmiş. Kün <gülüyor> Allah, Allah belanı vermesin. Fazım mı buraya? <gülüyor> Domuz gibi gülme lan. Oradan değil gel gel. Ya oğlum. <gülüyor> Benim jeton ver, ver, alacak ver, param yok. Bizim de paramız yok. Can abi'nin yayını, evet ya, ya ya yayını kapatmış. O ya onun yayınını. Alma alma jeton alma. Para rahat atma. Git kendin acep paranı. Ne yapacaksın oğlum bir? Gidin döner yiyin oğlum mis gibi. He yeah, döner yiyin. Zur, yiyin 70 santim. Aynen öyle. yiyin arkadaşlar. Kimseye para atmayın. Limonoyum hoş geldin, Saylas'ım hoş geldin, Miranka'ya hoş geldin, dostum hoş geldin. Aleyna. Çeksana! Aleyna, kanka. Bağırma çocuk o mikrofonu da ağzına sokma vallahi gelir sana sok, mont ederim akoy. Aziz merhaba hoş geldin. Uyyyy en sevdiğim yer. <gülüyor> Hadi sırt sırta. Ben seninle hiçbir şey yapma. Ben son konu altında başımıza gelenleri hatırlıyorum. <gülüyor> Meli, Okan, Bayrak hoş geldi kardeşim. Kanka bildirim günde üç kişiye <gülüyor> falan atıyor. Tikton sorunu kanka. Bendik bir şey de Bildirim şu an bura 500 kişi. Emin <gülüyor> ol bak bildirim atmıyor. Bilekler kırılacak. Yakacağım ortalığı. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 37 kişiyiz. Bir takip yapmışlarında. Önce ver. Allah, dur dur dur, çocuk adam dur, dur dur dur dur, ölürük, ölürük, dur. <gülüyor> Ölceğiz lan, Heh. Hadi. Yapıştır. Sende sıra. Yapıştır. Çık Rüzgar, çık Vallahi yapışacağız ekmek gibi. Oynadı, a ve, oo, dur dön dur, dur lan. <gülüyor> Allah yarattı dersem, sana şerefsizim sen, bekle. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. <gülüyor> biraz, Oy biraz düşme ettin hadi mi? Dur. Rüzgar inşallah düşersin ya. On. Üstten şere. Kaldırma beni. Lan lan. <gülüyor> ben yazarım. Limonum sana zahmet be dostum be. Zeytin bedavaya kazılıyor. O nasıl oluyor lan? Yani be bedava olan hiçbir şeyden hayır gelmez arkadaşlar. Limon var ya limon. <gülüyor> Ben çıkınca oturacaksın, şerefsiz kahin. <gülüyor> sen yapamıyorsun. Ben çıkıyorum, sen çıkmıyor Ben çıkmasam ben düşerim aşağı doğru. Sen? Ben düşmüyorum, öyle bir şey yok. Haksızlık yapma. Yeni gelenler hoş geldiniz. Sana diyor, bak relax diyor, sakinleş diyor, dostum diyor. Bak sana diyor. Gördün mü? Sen gene bir şerefsizlik peşindesin ama hangi şerefsizlik bilmiyorum bak bak bak bak çık çık çık çık çık. Çabuk çık lan çocuk adam Allah Allah çık çık yavrum benim benim karakterin ismi neydi <gülüyor> bilmiyorum benimki liya onu biliyorum benim benim bir şerefsiz benim bir <gülüyor> şerefsiz arkadaşlar Hayır. mesela kimler dur bir dakika abi yukarıya yazdım yorumu oksana dur okuyacağım tamam yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar sen abinin yayını kapanmış yazdın Abi yukarıya yazdım o Can abi niayını. Are you fucking serious? Ben sabah kastım ben Can abi attım <gülüyor> eline koluna sağlık. Aynı aynı para yabancıya gitmiyor para alsam bile sizlere para atmaya <gülüyor> değer teşekkür <gülüyor> ederim kardeşim jeton bedavaya kasılıyor nasıl kasılıyor acaba? Millet sandık yayını açıyor sandık yayınlarından kasılıyor. Atmanlara selamlar Alix. Ben bugün 26 jeton <gülüyor> kastım Can abi attım oh eline koluna sağlık. Abi yukarıya yazdım okuduk ya Hadi lan hadi Mesela kimler açıyor? Can abi bedavadan <gülüyor> Hayır almaz diyon da <gülüyor> Sana hafta önce sonlar bedava Beldeyi söyle Rüzgar abi Kanka bedavadan ayrılmaz olmaz şöyle bazıları bak kullanıyor ya O konuda kanka Sandık yayınına <gülüyor> Açıyorlar ha kandık yayında ben taklasıyorum ben de toplar gider bizim izleyicilere atardım sen ben gece giriyorum bizim çocuklardan oğlanı varsa atıyorum ben aldım kanka pubg'den arka ne? pubg'den arka kalancaz onları aldıydım o da sana nasip oldu umudum çok teşekkür ederim canım kardeşim benim can su hoş geldin söyle yavrum sen monitörü göndermedin değil mi bana Özkan'la? siktir monitör gönderecektim ben unuttum yavşak osmanya'ya gitti kanka ıfff <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bak TV sakıyorum. <gülüyor> hani bir ara yapıyorlardı ya. Ya baklava o, yiyorum. Aa yemek o, yiyorum. Allah belanı versin. YouTube'da onlarınca kafayı yiyordum ben. Man, this thing has been fast. Tornavida bul lan. Oy tornavidayı sevdim lan. Ya tornavida bul tornavida. Ne diyor? İngiliz anahtarını hücrelerine sok diyor. Kanka İngiliz anahtarları. Kanka. Tamam bulucuk bir dur Bul bul bulman nasıl çabuk Bu ne? Çek şey güç Çek şey güç olmaz Kesin gidiz anahtarını biri kullanıyordur ama Bu ne? Bu da olmaz Forna Bazıları unutmasa tuet yapıyorum diye video atar. Yemin ederim yaparlar. Abi kravatın nerede? Kravatı takmıyorum artık. Hey, this the place to get tools. Bu, yeri, evet, evet, bu evet, yayın gene gidecek de. gibi hissediyorum ha. Sadece, Hadi hayırlısı bakalım. Hey, Düşüş ne? oluyor çünkü düşüyor, yükseliyor, düşüyor, yükseliyor gidecek hey, gibi. Bu, benim evet, bu. Benim. Evet. Tamam. Kanka gel şunu dömen lazım. Döverip ben ona bir dakika geliyorum. Ramazan hoş geldin. Neredesin lan? Çocuk adam. Kaşiyeyim, oyalayacağım onu. Ben İngiliz sanatlarını çalacağım. Arkandayım la? Arkandayım Arkanda. Telefonu sok daha güzel sesler. Vallahi benim ağzım zorla şu an. Var, <gülüyor> aldım. Aldım kanka. <gülüyor> Hayda probably. Beni burada ne yapıyorsun? He, sen ne ne yapıyorsun? İyi misin? İngilizce <gülüyor> anahtarlarını gizlice hücreye soktu ya hücreye nasıl sokacağız lan giziceceksin? Vallahi etti. Gel gel. Şuradan sokacaksın gel. Ş şuraya ver. Sen buraya uzatacaksın ben içeri gireceğim içeriden alacağım. Hayırdır git o zaman. Selam aleyküm abi. Bakayım. Bundan ben şöyle. Hücre. Bir de bunun e ITX2 diye bir oyun ha, var. Doğru. Sarıyorum kanka. Aldım. Hem geliyor. Üstümü aramasın lan bu yavşak. Ay, oradan çıkmayacaksın ki. Nereden çıkacağım? Aramaz herhalde ya. O kadar da değildir ha. Gel gel merdenden aşağıya Abi can abi kızınca argo kullanıyor kesin canlı yayının kapanmasındandır. Oo ya. ya abi, o, on ondan kaynak değil ya. İki dakika Benim bakıp geleyim diyor. ben. Neye bakıp gecen? Allah Allah. Dur bir dakika. Biz kaçtığımız yere niye geri dönüyoruz ki? Ne bileyim ben çok saçma. Gel gel şuraya koyacağız. Şuraya koyacık dedin değil mi? Aynı. Leo, get to the other side and grab it. Tamam. He, sana vereceğim Sen gel kanka. Geliyorum. The wrench ain't getting through that. Aralan beni. Bana... Pushed. İki dakika bakıp geleyim oyuna oyna. Bak the... gel. Brezi ne de, ne de, hangi oyun dediğini Ana ben bir <gülüyor> hain gene gitti. Hey, <coughs> say. He takes two. What is he? Send only a number. Send All right. Hey, guard. Wow. Uh, They actually fixed something around here. Baba <gülüyor> Guards there's a problem. What is it? Let me show you. Come on. Let me show you. It's over here. Oğlum, What's going on? Kavga ediyorlardı. There's a problem downstairs. They're fighting. geçelim bitiririz ya. Let's go. Lan. All right, step aside. Lan. Geldin misin sen? Ne oldu? Oyun kapandı? Haa açıldı. İki muhteşem gamer'ın olağanüstü hapishanede <gülüyor> kaçma çabaları. Ne var lan ne? Ara. gir ara. Kanka hücrene çıksana sende. Kanka oyun kapanmıştı biliyor musun? Şimdi şeyi bana at herhalde. Bana vermesi lazım onun. Aynen. Üstüm arıyacak sırada arkadan sana veriyorum. Nasıl yani? <gülüyor> ya yandan kanka sana veriyorum. Go! Get over da. Senin abla Ne oldu Bişeyi lan? Etk. Yaptın şey yaptın. Ne yaptın? Kanka oyunu tık tık tık tık tık rık, tık rık diyor aşağı atıyor. Senin bilgisayara büyük ihtimal sızıntı virüs indirdiler. Düzerim ben onlara. Abi kuzenimi anime ile başlattım. Okulda saç a. Shake down, up against the bars, inmate. Did you hear me? I said up against the bars. No, can't hide it here. There must be a better place to hide it. Atladım onu. Ne bir ab sen ortamı sıçak sıçamıyor. Şerefsiz seviyesiz insanlar. Hena sana hands up lan yavaş. Ne zaman kaç yücük acaba? Hey bebe, iyi misin? Hey. Allah seni özledim mi? Allah seni özledim ve Tövbe estağfurullah. Kim çevirmiş lan bunu? <gülüyor> Abi kuzenimi anime ile tiktok'a başlattım. Okulda hocayı anime hareketleri yapıyormuş. <gülüyor> Allah senin yetmeyi. Yaşasın o, ırkımız, Çin'e bedelk ırkımız. Öğlen yapalım da millete bildirim olsun. <gülüyor> Can abi, Rüzgar, Rüzgar abi, unutmayacaksınız. Oğlum öldük mü sanki? O nasıl bir kelime lan? Ne? <gülüyor> yaşayacağımız günler var. <gülüyor> VIP Vito'nun arkasında Beştin'e kızla gezeceğim günler var daha. Dur, <gülüyor> ne Vito sorup sen ne diyorsun? Ben konyalı ben yirmi tane eli gezer. Abi keşfet oyun keşfedine düşürse bir şeyler yapacağım da gidiyor beni normal keşfe globala atıyor. Sık kafalar. Ekranı kırdım demiş. Allah Allah. Şaka yapayım <gülüyor> You sure? Yeah. Bir kutu aç <gülüyor> <bir gülüyor> <mi? gülüyor> <gülüyor> Ülkücü can abi, bizim sınıfta dersi kaynatmak için her şeyi yapıyor. Geçen gün sinek oynadılar. Biz neler yapıyorduk? <gülüyor> <gülüyor> Kanriferin arkasında ateş yakıp sınıfı evet. duman altına etmedik. Because I'm at home expecting our baby. Please, we've talked about this. No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? <gülüyor> no, but I need to take care of the Harvey situation, Carol. You know Bizim bir edebiyatçı var, <gülüyor> ders işletmiyoruz, hep kaynatıyoruz. E-book en sonunda dedettirdiniz bana. Da on yaşındasınız zamanına gidin de ders çalışın. <gülüyor> Da neler neler yapıyordum ya. Allah razı olsun. Daim beni ilallay etmişti. Efendim Bahar'cığım. Ha tamam. o o. At gelsin. Alayım ben onu yayında değilim zaten. Indirsin gelsin. Kim Bahar mı? Ben. Ne ya on yaş abi, 15 beş Daha supermsin git küfür ettirme bana. <gülüyor> <gülüyor> <Gitsin lan> daha. <gülüyor> Olsun lan 15 yaşında ben <gülüyor> Can diğer tarafta da yayın kapalı. <gülüyor> Kanka benim <gülüyor> biyografideki linke tıklayıp da Discord'a gitsene indir onu. <gülüyor> Can alsın seni. Can alsın seni tövbe yarabbi. Sen ne kadar Discord'a alsın amcık ne diyeyim. Sittirme bak küfür önce, ettirme az önce, bak. Az önce, önce veriyorum şimdi şey diyon. Ne, ne diyon nasıl konuşuyorsun oğlum sen? Sen bir de okudun çocuklar önüne koyacaksın. Bahar kim nerede Jump Play Store'dan indireceğim değil mi? Aynen Play Store'dan indireceksin Discord. Ben okumuyorum. Banka sen yaz Allahu ekber Allahu ekber gidiyor. <gülüyor> Abi 16'ya gireceğim. Ne süper mi? <gülüyor> Ali. <gülüyor> doğru, doğru, doğru diyor doğru doğru oğlum çocuk. Sen sen 26 yaşındasın diye çocuk. Küçük oğlum ki Sen. Sen miydin? Ben de başka bir sandım. çok iyi kaçarım <gülüyor> lucifer'ın vücut bulmuş hali benim arkadaşlar bak hızlı koşan atın evet boku seyrek evet. düşermiş evet ebe ebe ebe Rüzgar, ne güzel gülüyorsun öyle şeyleri. Arkadaşlar Rüzgar travest olmak istiyormuş. Özcan, <gülüyor> lan o. oğlum bak adımı ayağını çıkarttın. <gülüyor> oğlum sana diyorum ki sarı, mavi, pembeli şeyli şeyleri alalım. Neydi ona? Donları alalım vallahi gidelim ayakçılık yapalım. Yemin ediyorum şu an yayın 5 5 kaydı. Ne güzel pacaklarım da var. Kalın kalın Roberto kalın. Abi ben size buradan infi vereceğim tamam mı? Onela. Info info. Cenabı Hak'sız biz daha dönlenmedik. Olmuyorum <gülüyor> lan sizi. <gülüyor> Sen ney <gülüyor> yakışır abi sana? Allah sizin etmeyin. <gülüyor> ne diyorum oğlum? Rüzgar travesti olacakmış kabul edemiyor. Oğlum 30.000 lira verecek, hayatın güzelliklerini yaşayacak lan. E Allah! Sefa Şahin hoş geldin. Öyle şeyler yapma ama. O açacaksınız. Ya. Şu an 15'im 16'ya gireceğim. Bir farkı yok. Yine sperm misin? Benim gözümde sperm misin hala. Ne yapsın bu çocuk? Girmeye girince de sperm <gülüyor> senin gözünde. Benim için 2000'den sonrası komple sperm ama ne olmuş, biz de kızkanyo yaşıyor küçük ya. Bu günlerde beniz ulkushağı mına geyim? Gel derler de şey suden nereden çıktı ama? İrem son saatin birinci zir zirvesinde. <gülüyor> Bir dakika lan geliyorum ben, şu düz şey alayım da, <gülüyor> bahar alayım da. Yakışır Rüzgar abi. Sana günde 500 ile 1500 TL kazanıyor. İyi düşün. Ben günde 500 ile 1500 TL kazansam var ya. Kendi mesle ben... mesleğimi yaparım lan? Ben günde 500 lira para kazanacağım. Allah belamı versin diyorum sana var ya. Anladınız siz arkadaşlar. Biz bir, bir planımız vardı asker, sen askerdeyken ne oldu onu? çok var shit. Devil. Uygar bastı. Ben video ya. Chavez <Abi>, Sperm diye <gülüyor> Dur. <gülüyor> Bekle Sperm diyip durma. <gülüyor> Aklıma kötü şeyler geliyor. <gülüyor> Doğru, Nilüfer Rüzgar 6 yaşında 7 yaşında çocuğu var Hadi. aynı anda shit. 2 3 Aykut şovaz gitti. X Oh shit the thunder I hit I send an az Ha 1 2 3. Alala. Be be be 1 2 3. Şimdi. Oh Benimki basmadı. Yavşak. 1 3 2 3 Senin basacağın zaman açık yüreğim. 3'yi 1 2 Sen say o zaman öyle basalım. Bu saniye ile Haylan hadi. İki. 2 E ee, hadi. Bu. Oh shit, the thunder. I know, I know. Ha gök gö gök gürlediğinde basacakmışız oğlum. <gülüyor> Can aldım beni diyor Bahar. Kanka ben Atıyorum. ekledim grubu lan? falan Atıyorum. ama Kanka ses kanalım birine gir, cihaz çeksin seni. Gökkürle dediğinde baslan X'e işte. Lan mı? Hazır mısın, Şimdi yapış. Sakince kapalım more like that. Amına artık lanet. Çatılara geldik. Bahar. Bahar. Törü? Yok Bahar yok. Bahar ses kanallarından birine gir. Neredesin sen ya? Ben seni nereden bulayım şimdi? Oğlum onlar vadını 103 kişi çevirmişmiş ya. Bahar ben seni nasıl bulacağım? Bahar se sesli sohbet, yerli sohbet, oyun vesaire Arka. vesaire Tekrar gir birine. Biri yap, yapmak. Şurada ses sohbetler var, yerel sohbet var, manita var, oyun var, müzik var, müzik komuta... Herhangi birine gir. Sizi çekeyim. İşini bitir diyor bitirelim mi? Ses diyor mu? Bu seyre şimdi bana bırak kalk çok iyi anlarım. Urania koymuş adını. Ulan ya da! Ulan ya da! Ulan ya da! Ulan ya da! Ulan ya da! Ulan Ha be bende gelim gelme gel lan ne Gelme lan. gel gel ne de gel lan İyi mi ne de şerefsiz ne mi sen? Teslim falan sizi güzel etti. Liyo over here market <gülüyor> market kapanmadan ben gidip bir sigara alsam ya da işinim bitti mi? Yo niye sigar aldın? Hani Ç beni de çekeceğini ya, Yavşak. <gülüyor> haberin olsun <gülüyor> öyle miydi? o? <gülüyor> Hani yer, yer yer yerli sohbetteymiş. Çek bağır. Öbe öbe. Ukrayna mı koymuş şimdi geçti? Sesini açıyorum açtım. Konuş bakayım. Sesini aç buraya. Açtı. <gülüyor> mı o, o, o mikrofonu ayarla. Vallahi mikrofonu hmm. bir ayarla, sesin çok kötü geliyor kanka onun, onun, onun, Onu arvadını ne koydum be? Şimdi mi şimdi? Şimdiyim ha? Kulaklık takılıydı çünkü. var aban aban ne yapıyor kız? <gülüyor> onu da koronet mi yaptı? Selam sel, korona, korona mı? <gülüyor> evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Asılık başladı başlar asıl başarı başarı <gülüyor> olmadım Abi öyle sürülmüyor yalnız bir şey. Ben 6 aydır burası geldi asıl olmamız da Ne yapıyorduk lan? Hem yayında hem burayı nasıl <gülüyor> idare edeceğim? Bakıl işte konuş muhabbet Çay toku. Biz de konuş. Kendi kendine konuş. <gülüyor> burada bu kalınca oluyor değil mi arkada? Üzgün yürüsene lan. Sesli sohbete girsen <gülüyor> sesin buradan duyulur, yayından duyulur. Bağırın sesinin duyulduğu gibi duyulur. Aşağı Hı mı ineceğiz, yukarı mı? Yu Bilmiyorum mi? ki salaklaştı benim, kolon şarjı bitiyor herhalde. Klavye fare yap. <gülüyor> benim de bime gidip pil almam lazım. Elham aleyküm dostum, nasılsın? iyi misin inşallah? Ben de iyiyim, Allah razı olsun abim Lan çalış, çalışsene. Vallahi beni sövdürecek. Benim internet mal oldu. Rüzgar. Hı? Ne yapıyorsun lan? Gel gel gel gel gel gel. gel. Aynan da, aynan da, aynan da. Dur dur motor bal değil. Bağla. Yaşasın. Merkamaz. Ne oldu anne. Aa kaynana geldi. Ne yapısı garam içeceğim. Vallahi sigara sağa zararlı. E ee, anne ne diyorsun bu işe? Niye küfür ettin bari jarası? Vallahi insan. Yalnız olun bayağı sarıyım Yalnız <gülüyor> Sen yavşaksın çocuk <gülüyor> Yakalandım oklum ne yapayım ya hatırlıyor musun kızım amcası da bizi böyle yakalamıştı Ehehehehehehehehehe Ne kadar yavşak bir çocuk oldum ben gene ya bozuldum ya bu süreden sonra ben Neyse çizgi Giyemiyorum Rüzgar yürü lan Bekle la dur Ha, kolun şarjı bitti herhalde. Evet, kolun şarjı bitti. Bahar sen ne dedin Bahar? Ne bu adamın sandaş? Shit. Allah kahretsin diyorum şu an. Dur dur dur yavrum dur. Dur dur dur dur git buraya birim. Allahım bu çok korkuyor. Sanki senin sesin çok ne kötü ne geliyor. Ne Niye ne böyle? Ne yaptım mikrofonu şey mi yaptım bir yere mi sıkıştırdım? <gülüyor> Babam geldi de ondan şey yaptım lan. Al bura konu çok kötü şeyler geldi Lay lay lay lay lay lay Lalalay lay Bekle la beni bekle Ya benim şeye gitmem lazım ya bekle. Kanka sana bir şey anlatacağım yayından sonra. Bir şey Benim zaten çok psikolojim bu. Anlatla la Gülerik. Aklıma şey geldi Rüzgar. Önce bir <gülüyor> şey geldim. Strip <Street> koyun <point> geliyorum. <gülüyor> Rüzgar <gülüyor> dövdüler beni. Ben sana bekle dedim. Var <gülüyor> da konuşmuyor ya. Muhabbet etmem. Ben gidiyorum şeyler yapacağım. İplikler yapacağım. Bir şey. Dayım gibi çıldırtıyor. Uyy pozisyona bak ne kadar kötü <gülüyor> Ya uşağım oğlayı kalk da gireyim Lan ben ne kodum vuramıyorum iki tane Ölümsüz çıktı pezevenk. ben öldü Kalk lan Bizim elemanlardan biri yerelde herhalde bak bak emme yani. Çekilsene oğlum arkadan bak Bir şey yaparım Evet seni de alayım yavrum You, sen gipsin Oğuzhan seni de alayım hey yayını salın ondan gelin discorda yayından da izleyin burdan da izlesinler Selman ÖZT hoş geldin bu kutu kullanabiliriz sadece bir şey sevgi gibi kaldın aşkın yarısına umudum kalmadı ki gel gel Amanekum. hayattaki fakirliğimiz burada bile yüzümüze vuruyor. Az kayacağız. Millet bu beni akıllak ayar. Biz ne yapıyorlar? Aşş. Ee güzel rob Abi sesim buradan duyması için hangi sesli sohbete gireceğim? Illa sesini duyduracaksın değil mi Ali? Onun ondan oraya. Gel lan, gel. Herden gibi gir, ben seni alacağım. Öl am, oldu mu ya? Burada bile ne yeni belli ediyor. yalnız öleceğim çık hadi ya adam yemiş yemiş sıçmamış amına koy bu benim suçum mu ya varmam acıda burada tak tak tak tak basacağım diye hoş Kanka. Kanka. Ya şimdi gitme hayır, hayır, kanka hayır. diyorum Bitirelim kanka. ileride diyorum durduralım. Bal, balığı yakarken bitiriz. Balığı yakalayız. <gülüyor> Bokçu Olivia'yı hapşırdık lan. Evet, hapishaneden kaçtık. Yürüsek çıkarmışız, ne uğraştık ya. <gülüyor> Oğlum ne geldiniz konuşmuyoruz lan, konuşursana. Tamam, hadi bitirelim burada, yeter. <gülüyor> Balık yakalayadık. Yakala ya onun da ya yarısı var lan. Bir buçuk <gülüyor> saati daha var onun. Yok yok, şurada ileride ileride. Kanka da, şey, gardiyanlardan şey Evet, tamam şey yapacaksın. yarım saat 40 dakikası var onun Kırk rahat. Yaşandın? Ben de markete geçeceğim ama ondan yayını bitirelim hadi. E, bitir. Ne bitir? Yayın bitmeden öyle yayın var mı yarın? Var var. Her gün yayın var. Kanka ben bitmedi oyun da. Oh Daha var dışarıda adamların peşinde koşacağız. Şeyden gideceğiz. Ondan sonra Ali, Ali'm, oğlum ne yapıyorsun lan? Ali. Da